Kız televizyon izleyenlere bir şifa kapısı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki önemli konuğumuz kalp ve damar cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal olacak. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim hocam. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ee, Doktor Ali Rıza Cenal, Sivas'ta ee, doğumluyum. 1966-67 arası o civarlar. Ee, ÇAP'a 91 mezunuyum fakülte olarak. Daha sonra koş yolu ihtisası yaptım. Bir 10 yıl koş yolunda çalıştıktan sonra da yaklaşık 20 yıldır özel sektördeyim. Yani kalp cerrahisi güzel bir dal. Severek yapıyorum. Aynı zamanda başhekimisiniz. Burada da evet 4 yıldır başhekimlik yapıyorum. Yani mutlu mesle çalışıyoruz. <gülüyor> evet, Mesleğinizi seviyorsunuz. Bir Kesinlikle Sivaslı tabi. Sivaslı'nın kanalında sunuş ya. Tabii, bütün Sivaslılara selam. <gülüyor> evet hocam bildiğiniz üzere 3 ve 9 Kasım Organ Nakli Haftası olarak biliniyor. Farkındalık ayı oluşturulmuş. Bunlarla alakalı başlayalım isterseniz. Tabii ki. Ee, organ nakli nedir hocam? Başlayalım. Organ olarak? nakli işte adı üzerinde işlevini kaybetmiş bir organın çıkartılarak.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 1980'lerden sonra bu bazı ilaçların bulunmasına bu hani bağışlık sistemi, bağışlılayıcı ilaçların bulunmasına sonra baya bir ivme kazandı. 90'larda falan baya artmaya başladı. Ama daha sonra da 2000'lerden sonra falan azalmaya başladı. Bunun sebebi de yeterli organ bağışının olmaması. Yani şu anda yine kalp üzerinden söyleyeyim Aslında bu böbrek ve karaceliçin de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 Beyin ölümü olmamış ise, diyelim ki ciddi bir hasar oldu, ciddi bir kanama oldu, bu hastanın tam beyni ölümü olmamış, zaten biz bunları organ nakli sistemine sokmuyoruz. Ya bekliyoruz. Her yaş aralığında olursa, olursa olsun. olsun. Yani her yaşta olur tabii. Yaş, yaş, yaş tabii. Tabi, yaş, tabi, her yaşta 90 yaşındaki bir birey de olsa bunu en son şekilde yani evet. değil öyle. Evet. geç da, şöyle yani yani biz hakkında şöyle bir algı var. Yaşlı üstüne durmuyor. Zaten ölümüne bir dünya. Ölecek. Hani onun için doktorlar, hekimler üstüne düşmüyor gibi bir yanlış bir algı var. Bunu öyle değerlendirmemek lazım. Evet. Zaten yani 80-90 yaşlıdakılardan zaten almıyoruz. Yani normalde hani böyle böbrek, karaciğer o yaşlarda kalp zaten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 ee, kompleks e, doğumsal kalp hastalıklarında e, mesela o zaman kalp nakli, kalp akciğer nakli bazen denenebiliyor, yapılabiliyor. O, onların sonuçları daha iyi mesela, şeye göre, ameliyatlara göre, yapılan ameliyata göre. Ama bunlar tabii çok nadir gözüken şeyler ve o, o yaşta da yani nakil bulmak, da hakikaten zor, zor. Hocam e, nakil yapılabilecek toku ve organlar nelerdir? Sadece kalbe sınırlandırmıyorlar. Tabii Yani en söyleyeyim. çok şu anda yaygın yapılan böbrek, böbrek, böbrek karaciğer, kalp ve göz e, diyebiliriz. Onun dışında diğer e, yüz nakli falan gibi böyle e, işte Hı. el, kol, bacak, ekstremite nakil gibi şeyler de olabilir ki yapılıyor. Ama onlar hayatı olarak değil de biraz estetik olarak evet, mı değerlendiriliyor? Evet, biraz, biraz öyle. Evet, biraz öyle ama hayatı olan. Yani e, kalp, böbrek e, ve kaleci Nakil olması yani bir organa nakil edilmesiyle alakalı nasıl bir karar veriliyor? Yani nasıl bir şikayetle geliniyor ki sizlere? Sizlerle bununla alakalı bir süreç bir nakil işlemini gerçekleştirme kararı hususunda. Hey, ya, bu şimdi tabi organına göre de Mesela böbrek etmezliği diyelim ki bir insan böbrek yetmezliğine girdi. <gülüyor> e, Diyalize bağlı kaldı. Yani şimdi bir insan dialize bağlı kaldığı zaman bu dializden dolayı çok ciddi problemler oluşuyor. Özellikle bir mesela diyelim ki 20 yaşında dialize girdin ya da 30 yaşında dialize girdin. Yani bunun böyle uzun yıllarca şey devamı biraz zor. Dialize bağlı komplikasyonlar gelişiyor yıllar içerisinde. Ve bu ileriki dönemde hem Hayat şartlarını zorlaştırıyor çünkü dialize haftanın iki günü üç günü dialize girmek orada saatlerce orada kalmak uzun dışında evet hem hem yorucu bir süreç hem de uzun yıllar dialize bağlı olarak gelişen bir takım ciddi problemler oluşabiliyor Özellikle de kalp damar sistemi yönünden ciddi problemler oluşabiliyor o yüzden böbrek nakli önemli yani hem hastanın yaşamı süresini uzunluğu açısından hem konfor açısından önemli. E, böbrek yetmezliği alanaslara çok yaygın biliyorsunuz e, böbrek nakli. E, böbrek naklinin şöyle bir avantajı var. E, canlı kişiden yani kalp için muhakkak beyin ölümü olmuş olması gerekiyor ama böbrek ve karaciğer için. Öyle bir şart yok. Tam da onu soracaktım. Evet, evet, evet, evet, evet. Hani yani. bir böbrekle yaşanabilir, bir e, tabii, ciğer akciğerle ciğer yaşanabilir Şu anda mesela o çok yaygın. Onu biraz daha detaylı bir şekilde anlatayım. Yani Zaten böbrek nakli işte kadavradan onu. da alınabileceği gibi. Yani işte beyni ölümü gelişmiş birisinden de alınacağı gibi. E, yani canlı normal bir sağlıklı bir insandan da alınabilir. Karaciğerli de o tür bir e, şans var. Ee, ama tabi tercihen yine çünkü bir böbrek yani bir insan biliyorsun iki böbreği var. Evet. Bir tanesini alındığı zaman o bir çok rahat yaşayabiliyor. O da işte çok yakın işte eşi olabilir, kardeş olabilir, çocuğu olabilir. O uyuşmama durumu ya da o, nasıl onu e, kararını Uyuşmamayı, verebilir? Uyuşmamayı yani burada sadece kan grubu olması yeterli oluyor. Kan grubu dışında diğer şeyler bu hela doku grupları uyuşmazlıkları falan var ama yani o çok onları ayrıntısına girilse bile onları çok engel değil. Yani onları işte biz zaten biliyorsunuz daha sonradan reddetmesin diye bir takım ilaçlar kullanması gerekiyor. Yani uzun bir süreç değil mi aslında o kişiye göre organın bulunması, ameliyat süreci, iyileşme süreci aslında uzun bir süreç değil mi bu? Yani bir yani, hasta diyelim ki size şikayetiyle geldi, sizler karar verdiniz. Ona uygun bir e, test sonuçu, kan ya da işte kan sonuçları ile neyse e, organ naklini gerçekleştiriyorsunuz. Sonra ameliyatı diyelim ki herhangi bir uyuşmazlık olduğu zaman ya da bu gibi etkenler oluyor mu? Muhakkak tabii. Yani tabii e, organ nakli de tabii şu anda günümüzde hala yani günlük ilişkanlık değil. Evet. E, ona bağlı hala red olayı dediğimiz yani reddetme olayı. Çünkü sonuçta. Başka bir dokudan, canlıdan doku aldığınız zaman bizim oradaki, bizim bağışıklık sistemi, hücrelerimiz e, onları e, bir virüs gibi, mikrop gibi düşünün, hı hı. öyle algılıyor. Nasıl vücudumuza bir mikrop girdiği zaman hemen ateşimiz çıkıyor, oraya işte bizim e, lokus dediğimiz, aküvar dediğimiz hücrelerimiz onlara saldırıyor. Aynı mantık burada da geçerli. O dokuyu geldiği zaman yabancı olarak görüyor ona e, saldırmaya çalışıyor. Tabii biz bu durumlarda işte son yıllarda özellikle bu 80'li yıllardan sonra ki yakın zamanlarda daha da gelişti bu ümünosüplasif dediğimiz yani bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar sayesinde bunları e, son derece azaltıyoruz. Bu saldırıyı ama buna bağlı olarak da tabii başka problemler de olabiliyor. Enfeksiyon riski artabiliyor. İşte e, özellikle bu tür kişilerde bağışıklık sistemini baskıladığımız için ona bağlı bir takım problemler olabiliyor. İleriki dönemlerde. her şeye rağmen reddedebiliyor. Yani başka tekrar bir organ bulmak gerekebiliyor. O ihtimaller var ama onların oranlarına baktığımız zaman oran olarak bunlar düşük ihtimaller. Sonucun toplamına baktığımız zaman da organ nakli son derece faydalı. Yani zararlarını ve hesaplarını e, faydalarını hesapladığınız zaman kesinlikle faydalı bir yöntem. Zaten e, özellikle karaciğer hadi böbrekte, diyalizde belki idare ediyorsanız karaciğerde mesela öyle bir şansın da yok. Karaciğer yetmezdi son derece maalesef ölümcül seyrediyor. E, e, zam, bunda da zaman sıkıntısı var maalesef. Yine kalp biraz daha hani Biraz ilaçlarla ya da başka yöntemler var, belki söyleyeceğim biraz sonra. Hani bir şansımız olabiliyor ama karaciğerde o da pek fazla yok. Böbrek biraz daha iyi, en yani azından dialize girip şansın olabiliyor. Ama karaciğer mesele biraz daha sıkıntılı. Yani ben tabi uzmanı değilim, yani bir kalp cerrahi olarak ama yani bizim de tıbbi olarak bildiğimiz şeyle karaciğer yetmezliği maalesef ölümle sonuçlanıyor. Yani uzun da sürmüyor böyle. Haftalar, aylar içerisinde, belki günler içerisinde maalesef kay kaybedilebiliyor insanlar. Öyle durumlarda ee, işte nakil son derece hayat kurtarıcı özellikle kareciğer için söylüyorum. Kareciğer dediğim gibi da yani beyin ölümü gelişmiş kişiden de alınabileceği gibi yine sağlıklı kişilerde de işte annesi, babası, kardeşleri bir miktar Karaca'nın bir kısmını yani bağışlayarak bir yap, hayatını sürdürebilecek e, kişilerden e, Ama şey olsa daha ta iyi tabii. Yani, e, yani belli ölümü gerçekleşmiş kişiden alınsa daha iyi tabii ki. Peki hocam kişi ölmeden organ nakli kararı alınabilir mi? Yani kişi kendisi e, yetki verse ama ailesi karşı çıktığı durumda nasıl bir Maalesef ölümleri? şimdi o hukuki şeyler önemli. Ülkeden ülkeye göre değişiyor. Mesela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 Ee, ama şu anda e, çoğu yerde bu kısıtlama var. Yani e, hasta kendisi başlasa bile ailesi destek vermediği zaman hala o problemli süreçler var. Yani kişi kendisi istese da aile oluyor. Bazı o ülkelerde oldu. oluyor ama bazı Türkiye, ülkelerde olmuyor. Türkiye de olmuyor. Türkiye, değil o zaman. olmuyor evet. Peki hocam kalp nakli ile alakalı yöntemlere biraz değinsek. Evet. Yani ben şimdi tabii benim alanım olduğu evet. için belki biraz ben, daha hani emin konuşacağım. Doğrularını da çok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 çok çok sınırlı yani yaşam kalitesi son derece düşük ve maalesef ani ölüm riski bu kalp yetmezliği kişilerin gelecek kişilerde maalesef yüksek aniden işte fibril olabiliyor fibrasyon dediğimiz kalbin durması aniden gelişebiliyor ve çok çok ciddi bir sağlık problemi yani milyonlarca şu anda dünyada kalp yetmezliği olan insan var.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 Başka bir tedavi yöntemi yok. Yani kapaktır, kapak ameliyatıydı, bypass ameliyatı gibi yöntemlerle tedavi şansları yok. Bu tır hastalarında tek nakli, kalp nakli. Yani tek şansları. Ee, hani Bir de son zamanlarda işte device dediğimiz yani kalbi destekleyici sistemler geliştirildi. Bunlar ilk zamanlar bu kalp nakli köprü amacıyla yapılıyordu. Mesela diyelim ki hasta kalp yetmezine geldi. Çok ciddi durum var. Bu kat destekleyici cihazlar takılıyor. Ee, o işte kalp, nakli, kalp bulunana kadar o idare ediyordu. Sonra kalp nakli yapılınca o çıkartılıyordu. Ee, artık son yıllarda bu asist dediğimiz yöntemler artık neresi hedef tedavisine de doğru gidiyor. Yani kalbin mesela içine bir e,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 Onun için kat naklini yine cesaret cesaretlendirmek ve organ bağışlarını, yani şeyi arttırmak lazım ve farkındalık yaratmak lazım. Kalp sağlığını korumak için neler yapmalıyız peki hocam? Buradan evet. seyircilerimize bilgilendirsek. Kalp sağlığı tabii Derya. <gülüyor>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 60 yaşında hani kalp krizi geçirecek. Ama sen bu sigara içersen kilosu olursa bu 30'lu 40'lu yaşlara düşüyor. Çok da erken yaşlara Daha düşüyor. Daha çekmiş olunuyor. Kesinlikle öne çekmiş oluyor. Yani genetik faktörü olsa bile muhakkak çok iyi dikkat etmek gerekiyor. Genetik faktörü olmayanlarda da özellikle sigara ve kilo, obeste son derece ciddi problem. Yani obezite özellikle hani çok durmak istiyorum. Çok artık yaygınlaştığı bu gelişmiş toplumlarda yani bu Amerikalarda %30'larda, 40'larda, Türkiye'de artık böyle %30'ların üzerine falan çıktı. obezite oranları. Gençlerde, ya Aslında kilo gözüküyor. problemi olarak diye adlandırdıkları halde onu kalbe de, kalp e, sorunları da son derece, son derece yani, tetikleyebiliyor. Sadece kalpte olsa yani. Başka farklarla Her da Herhangi diğer hastalıklara da sebep yani. Özellikle olabiliyor. Özellikle obezite yani çok ciddi bir sağlık problemi. Ee, ve sadece kalp ile ilgili değil. Biliyorsunuz şu anda dünyada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 vardır belki farkındalık zamanı o zaman da belki hani konuşuruz onu o, o da önemli bir konu sigara zaten hiç söylemiyorum. Her şeyin başında çok demin ciddi demiş bir sağlık gibi. problemi hem kanser yönünden olsun hem e, alkol e, alkol ciddi bir sağlık problemidir e, yani özellikle aşırı tüketildiği zaman maalesef alkol de karaciğerde yağlanma yaparak karaciğer fonksiyonlarını bozarak hem şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği ve tansiyon gibi problemlere sebep olabiliyor. Onun için ona da yani işlise yani bile sosyal içici düzeyini geçmemek gerekiyor. İşte ayda bir tane hani bir tane içmekten belki bir şey olmaz ama bu çok fazla içerisindir. Ciddi bir sağlık problemi. Ee, ama sigara ve işte nargile. Diğer tütün nargile gibi şeyler son derece ciddi sağlık problemi. Bunlar biliyorsunuz hem e, sigara hem kalp e, krizi felç geçiririz riski, bacak damarlarının tıkanma riski oradan bacaktan kesilme riskini Oraya artırdığı gibi etsin, evet. artırdığı gibi işte dudak, dil, gırtlak, akciğer, mesane kanserlerinin hemen hemen tek sebebi yani %95 sebebi. kuahın, kuah olmasının ileride kuah biliyorsunuz o da ciddi bir sağlık problemi. Öyle ki belirli bir yaştan sonra kuah da ciddi bir kişilerde hayat kalitesini düşüren ve ölümlere sebep olabilen ciddi bir sağlık problemi eee ya yani neresine tutarsanız tutun çok ciddi bir sağlık problemi yani sigarayla da ilgili biliyorsunuz dünya ve Türkiye'de aslında çok iyi gelişmeler oldu. özellikle pasif içiciliği engellemek açısından kapalı alanlarda sigara içilmesini engellemesi bence son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Ne evet. kadar farkındalık yaratılırsa yaratılsın, ne kadar uzman doktorla bir yol izlenirse izlensin, kişi kendini düşünmediği sürece, kişi kendini durdurmadığı sürece bunun herhangi bir olumlu bir yani maalesef, şey olmaz çünkü diyebiliriz Yani zaman. Tabii yani önemli olan biliyorsunuz hastalığı engellemek. Yani işte sigara içtin, damarın tıkandı ya da kanser oldun. Yani, tedavisi bundan sonra çok zor.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 işte hareketsiz yaşam, stresli yaşam. Ee, bunlar ciddi sağlık problemleri. Sadece kalbı değil, diğer organları diğer da yetiştiriyor. Diğer organ tabii tabii yani sadece kalp değil. Mesela obeste, mesela belirli bir yaştan sonra artık ciddi eklem problemleri işte bel fıtıkları, diz problemleri, kalça problemleri. Yani özellikle Gülü Türkiye'miz... Günlük hayatı engelleyecek şekilde etkiliyor. Tabii özellikle şimdi Türkiye'de baktığımız zaman belli bir yaşa gelmiş, böyle 60 yaşını geçmişim. Bizim bayanlarda, kadınlarımızda kadınlarımız da maalesef işte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 Yani yani, Tabii obaziteden konu açmışken tabi, yani girmek son gerekiyor. Derece, tabi, Şimdi son, kalp sağlığı önemli bir şey. Tamamen bizim yaşam ıı, tarzımızla ilgili. Evet. Aynen. Son derece önemli. Yani ıı, aslında yani kalp organını temizleyebilecek yiyecekler nelerdir buradan? Temizleme, temizleme işi biraz fantezi. <gülüyor> <gülüyor> temizleme işi bir şey diye yok ama yani bazen diyoruz işte bir ilaç diyor ya da şu veriyorlar kalp temizleniyor, damarlar temizleniyor <gülüyor> onlar biraz çok inanmamak lazım. Ee, siz uzman olarak neler öneriyorsunuz? Önemli olan bunun olmasını engellemek. O, o yani işte olmasını e, engellemekte de işte dedim demin söyledim mi? sigara yani, ve kilo. Evet. Yani, kilo yani obeste. Yani obeste ya en büyük sebep bir tanesi şeker tüketimi. Yani e, hani şeker üreticileri falan belki yani çok güçlü falan herhalde. evet evet üç beyaz. Özellikle iki beyazla bunu hani söyleyebiliriz. Şeker, şeker ve, ve un un un. un. Evet un ve ekmek. Yani Türk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 bir düzenli bir biyoretkimiz vardı. Hayat kolaylaştıkça insan yaşamı daha mı a, geriye gitmiş oluyor yani. Yani biraz. şu anda ciddi bir bizim insan sağlığını bozan ciddi şeyler var. Mesela çok geç yatıyoruz, geç kalkıyoruz, az, az uyuyoruz. Yani bunlar bile önemli. İşte abartılı yiyoruz, çok glisemik indeksi yüksek dediğimiz hazır gıdalar yiyoruz. Özellikle şeker ve ekmek üzerinde hani çok duruyorum.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 problematik Sporu bir durum. Sporu yani. da biraz yanlışa çekiyoruz biz Türk halkı olarak. E, fitness olarak yapıyoruz. Vüc vücut şekillendirmesi olarak yapıyoruz ama e, bu biraz abartıya gidiyor. Yani fitnesden kişi... ziyade biz daha çok bizim en güzel spor aslında böyle işte yürüyüş, bisiklet, koşu, hafif koşu. Ben bunları daha fitness onlar biraz daha vücut geliştirme şeyi falan o farklı bir olay evet, o, o sağlıkla ilgili hatta bazen çok daha sağlıksız alınan gıdalar takviyeler, evet. onlar özellikle alınan takviyeler yani son derece tehlikeli Çünkü orada kortizon tür ilaçlarda verildiği gibi çok aşırı protein yüklemesi falan da yapılıyor ben birkaç tane gördüm ya yani, ciddi kalp yetmezliğine evet. gelen hastalar oldu bunların içinde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 bir yaşam tarzı haline getirmek lazım. Ya burada yaşam tarzından asla değinmek lazım. Bu yaşam tarzı deyince işte düzenli sporları yapmak lazım. işte e, böyle hazır yiyecekler, fast food yiyecekler, işte şekerli ve ekmekli e, şeylerle uzak durmak lazım. gerekiyor. Evet, onlardan uzak durmak lazım. İşte stresle mücadele etmek, öğrenmek lazım.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 Trafik dediğiniz için aklıma geldi. Trafikte, yolda ya da herhangi bir ortamda kalp krizi geçirdiğini bilmiyor insanlar. Yani bir uyuşma olduğunu sanıyorlar ama bunun kalp krizi mi yoksa dokusal bir şey olduğunu tam fark edemedikleri için uzmana gidip de danışmıyorlar ya da erteliyorlar. Bu hususta da bir önemli açıklamalar var yani, görüyorsunuz. Yani e, işte tabii göğüs ağrısı olursa o önemli bir şey. Yani göğüs ağrısı olduğu zaman bu trafikte de, de olabilir ya da yürürken de olabilir, evde de olabilir. Bu tür durumlarının bütün göğüs ağrılarının bir kere muhakkak bir doktoru gözükmesi lazım. Özellikle gençlerde bazen hani böyle kas ağrıları, masa ağrıları, hani e, böyle kalp krizini takdir eden ağrılar böyle çok panik yapıp, panik ataklara sebep olabiliyor, şey yapabiliyor ama e, yine her halükarda yine bir kalp doktoruna gözükmekte fayda var. Herkesin muhakkak. Çünkü herkesin bir kere zaten bir eko falan yaptırması lazım. Ekokardiografi dediğimiz yöntemler. İşte doğuştan kalbin delik olabilir, kalp yapısında problemler olabilir. Anomoller olabilir, koronerlerin e, kalp da çıkış anomolleri olabilir. Yani bunların aslında önceden tespit etmek lazım. Şimdi muhakkak herkesin bir kere bir doktora gitmesi. Özellikle göğüs ağrısı ise, eforla gelen özellikle göğüs ağrıları varsa, bu son derece kıymetli. Yani yürüdüğün zaman, koştuğun zaman bir göğüs ağrısı gelmiyor olması bize son derece e, iyi bulgu verir. Ve bunu iyi tetkik ettiğim zaman bu sonuç genelde koroner anjiyo kadar gider. Ee, ve genelde bu tür şirket olanlarda genelde bir takım e kaplamar tıkanıkları çıkar e ve bu kişiler aslında şanslı kişilerdir çünkü göğüs sarısı önceden bir sinyal veriyor bazı kişiler mazemp şanssız oluyor İşte hiç göğüs sarısı sinyal vermiyor e ve ani işte ölümler olabiliyor e ani kalp krizleri bunlar mesela biraz daha şanslı grup ama bunlarda da işte yine risk faktörleri önemli i̇şte genetik genetiklik faktörü Var ise işte sigara, diyabet, tansiyon, obezite. Bunlar var ise bu kişilerin düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi Kendilerini gerekiyor. Kendilerini ihmal etmemeleri gerekiyor. Kesinlikle. Uzman doktorlara Kesinlikle. en kısa zamanda mesela, gitmeleri mesela gerekiyor. Mesela genetik olarak yatkın olan kişinin mesela 30 yaşından sonra düzenli olarak her yıl efor testine girmesi lazım. İşte eko arada yaptırması lazım. Ya da işte genetik olarak hani çok belirgin değil ama hasta kişi sigara içiyorsa o beslesi var ise bu kişilerin de böyle 30'lu yaşlardan sonra e, belirli aralıklarla efor testi gibi e, Kalp damar tıkanıklığını araştıran testleri Gerekirse anjiyoya kadar giden testleri yaptırması lazım Çünkü e, maalesef kalp krizi geçirildiği zaman Kalp geçirilerin maalesef 3'te biri o an ölüyor Yani e, sigara içenlerin bu kalp krizi geçirme oranı 5 kat daha fazla Ani zamanda tansiyon yüksekliği olanların bu plan çatlayıp aniden kalp bir geçirme olan, o da 5 katı kadar fazla. Yani burada e, yine, iş, yine sigaraya ve obesteye geliyor. Yani obeste olduğu zaman biliyorsunuz tansiyonunuz da yükseliyor, şekeriniz de çıkıyor. Hatta şeker hastalığı başlı başına ciddi bir hastalık. Yani sadece kalbi değil bütün damarları etkiliyor. Bütün işte gözü etkiliyor, böbrekleri etkiliyor.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 çinde değişiklik, bozukluklar, iyi kolesterolde azalma, kötü kolesterolde artma ee, ya sebep olur. Bu da işte damar tıkanıklığının riskini hızlı bir şekilde artırır maalesef. E, onun için bu karaciğer yağlanması önemli, göbek bel çevresinin kalınlığı önemli. E, bayan neyse, erkek fark etmiyor. Bayan erkek fark etmiyor. Herkesin yani baktığı zaman bir göbeği olmaması lazım. <gülüyor> yani ama bu da çok zor değil aslında. Yani hani çok böyle bizim hastalarımız geliyor, anlatıyoruz bazen işte bak işte işte şekerden uzak dur işte ekmek işte tüketimini kısıtla falan diyoruz. Yani e, sanki böyle hiç olmayacakmış gibi konuşuyor. İşte ben ekmeksiz yapamam işte ben işte şekersiz yapamam. Siz sigari bırakıyorsun, işte sigari bırak işte bırakamam ben. Ya. Yani aslında kendisini e, bırakmış oluyor Yani evet ama böyle bir şey yok yani yapmak <gülüyor> lazım. Yani çok zor bir şey değil. Bu aslında bir, bir nevi bağımlılık. Yani e, bağımlılıklar da çok rahat belirli bir şeyden sonra, e, zamandan sonra çok rahat giderilir. Yani sigara bağımlılığı da e, giderilir. Eee işte şeker bağımlı da giderilir mi, tabii, tabii. Yani işte buna inanmak lazım. Farkındalık olması lazım. Yani e, çünkü hakikaten çok genç yaşlarda indi. Yani bu kanserler de çok genç yaşlarda indi. Kalp krizleri de çok genç yaşlarda artık 30'da 40'lı yaşlarda çok sık görüyoruz. Ani ölümler, işte stent alanlar, kalp bir geçirenler, bypass olanlar, e, hala ciddi bir sağlık problemi olarak devam ediyor ve artarak gidiyor. Yani azalmıyor da yani. Özellikle bu e, teknolojik gelişmeler, yaşam tarzımız, e, dediğim gibi daha az bir hareketli bir yaşam, daha stresli bir yaşam, işte kötü beslenme, yani ev yemeklerinin az yenmesi, fast food yemeklerinin artması. Ee, özellikle çocukların bunlara çok maruz kalması, gençlerin çok maruz kalması, şeker, çikolata gibi e, ya da e, şekerli içecekler gibi şeylere çok maruz kalması. Yani çok yaygın. Ee, Can, kalp e, rahatsızlıklarında özellikle belli bir yaş ortalaması istatistiği var mı? Hem organ olarak hem de kalp rahatsızlığı Yani tabii yaşlandıkça, şey. yaşlandıkça kalp riski artıyor tabii. Yani her, ne kadar yaşlandırsanız o kadar risk artıyor. <gülüyor> ee, yani öyle bir oran yok. Bu tamamen aslında topluma ve kişiye göre de değişiyor. Yani işte bazı toplumlar mesela az sigara, sigara alışıyor, kaybetmiş. Ya da obeste çok iyi mücadele ediyorlar, iyi spor yapıyorlar. Bunlar da bu daha ileri yaşlarda. Ama özellikle sigara içen, obestesi olan e, ve genetik yatkılı olanlarda da bu artık 30'da 40'lu yaşlarda. Çok daha genç yaşlarda oluyor maalesef. Anji ve bypass ameliyatları hakkında da biraz bilgi verseniz hocam. Şimdi anjiyo dediğimiz yöntem işte bu hani dedi ki kalp krizleri oluyor ne oluyor? işte diyelim ki oradaki damar çatlıyor, darlık var e, ve biz bunu işte önceden anjiyo ile tespit edebiliyoruz. İlk aşama anjiyo olarak o zaman öyle yani mi hocam? Yani tabii öncesi aslında... Hastanın önce bir muayene olur, bir ekokardiyografi yapılır, bir EKG çekilir, bir efor testi yapılır. Ee, ondan sonra hasta anjiyo, hemen ilk başta bir hastalara anjiyo yapmayız. Yani hastanın bir şikayeti var ise mesela eforla gelen göğüs ağrısı çok tipiktir bize. Eğer öyle bir şikayeti var ise eforla gelen göğüs ağrıları onlara ee, işte ekokardiyografi, EKG, ee, efor testi ya da sintigrafi dediğimiz yöntemlerle. Bunlar indirek yöntemler. Bunlarla damar tıkanıklığı şüpheleniriz. Var mıdır yok mudur? Olasılık var mıdır? Efor i̇şte testi pozitifse mesela yüksek şüphedir. Ama %100 garanti değildir. Bunun %100'ü anlamak için muhakkak anjiyo yapmamız lazım. Anjiyo bize %100 olarak o damarlarda ne kadar problem olduğunu gösteriyor. Yani kesin tanı aslında anjiyo'dur. Sonrasında? Güzel. Sonrasında diyelim ki anjiyo yapıldı. Anjiyo'dan sonra 3 ihtimal var. Ya... Ciddi bir, bir şey yapmayız. Tamamen normal olabilir. Ya da ufak darlıklar olur. %20-30 darlıklar olur. Mesela kritik darlıklar olmaz. Bunlara ilaç tedavisi veririz. Ya da diyelim ki kritik darlıklar oldu. %50'nin üzerinde ana koronelerde, ana damarlarda, yüzde 80 üzerinde damarlarda darlık var ise o zaman genelde iki ihtimal söz konusu. Ya koronel stent takarız ya da bypass yaparız. Cihaz sürekli yaşamı boyunca mı takılı olacak stent dediğiniz? Stent. Stent dediğiniz Bu anjiyo stent dediğimiz damar diyelim ki bir damarın içinde %70-80 darlık var. Onu kasıktan ya da koldan bir şeyle girerek onun içine bir çelik kafes diyelim aslında o. Yani bir alet değil o. Damarı şişiriyoruz, onun içine bir boru döşüyoruz diyelim. Evet. Yani... Ee, yani yaşamı öyle, boyunca tabii orada kalıyor, tabii, ki, tabii. ama onun şey da tıkanma riski var. Ya onun içinde ya o kesin vücut yine tıkanır. çözüm tekrar, değil yani. Yine önlemlerin alınması değil. gerekiyor. Bypass yüzdüğü çözüm değil, stent de yüzdüğü çözüm değil. Ama bunlar tabii yaşam süresini uzatıyorlar, hastane şikayetlerini azaltıyorlar, kalp krizi riskini azaltıyorlar tabii ki. Ama bunlar dediğim gibi kesin çözüm değil. Yine burada yine hastaya çok iş düşüyor. Yani bizim için önemli olan bu risk faktörlerini azaltmak. Son derece önemli. Yani risk faktörlerini azaltamazsak, biz ne kadar e, bypasslı olsak, istenli olsak, bu işten kurtaramayız. E, mesela bizim bypass yaptığımız hastalar kendileri mesela tabi ondan sonra bir çekir düzen veriyorlar işte, sakarye bırakıyor, işte diyetine dikkat ediyor, süre, bir süre veriyor. Sadece sonra tekrar başlıyoruz. İşte eğer bunu uzun süre sürdürürlerse, yani hakikaten var. uzun dönem sonuçları çok iyi bypassların. Yani uzun yıllar, 10 yıl, 20 yıl sonra bakıyorsa hala e, daha o yaptığımız bypasslar çalışıyor. Ama bazı hmm. kişiler var. İşte dediğim gibi hemen işte 2 ay sonra 3 ay sonra hemen sigaraya başlıyor. Çok işte çömele bırakıyor. Kendimi. Evet. E i̇şte ben bayağı pas oldum. Kalbim yenilendi deyip e, çok rahat davranıyorlar ama bunlarda bir bakıyorsunuz 5-10 yıl içerisinde bunların da tekrar bu damarlarda hatta bazen daha erken bazen aylar içerisinde maalesef bu damarlar tıkanabiliyor. E, tekrar işte stent oluyor, tekrar bayağı pas olabiliyor ama bu tabii hayat tarzını, hayat şeyini kalitesini çok düşürüyor. Onun için yani bypass oldun ya da stent oldun, sonra çok daha daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani az değil, çok çok daha dikkat etmek gerekiyor. Bu ne kadar iyi dikkat edersek tekrar başımıza yeni bir kriz geçirme riski ya da yeni damar tıkanıklığı olma riski son derece azalıyor o zaman. Hocam 50 yaş üzerinde e, çeşitli hastalıklar oluyor. Tansiyon, şeker, kalp ya da e, diğer hastalıklar tetikleniyor. ve Bunların e, tedavisi ilk önce ilaçta devam ediliyor bazen. Tabii bu şey evet, de, değişiyor. Değiş, değiş. Evet. E, benim burada sormak istediğim, merak ettiğim e, her bir hastalık için ayrı ayrı ilaç veriliyor. O bünye kaldıramıyor bazen bunu. Farklı hastalıklara da tetikliyor mu? Yoksa o Tabii ilaçların ki, ne kadar, farklı bir... E, her ilacın kendine ait bir yan etkisi var. Yani yani kanı, en basit aspirin diyoruz. Aspirin bile sürüşünen yan etkileri var. Kana karıştığı an itibariyle yani aslında tansiyonu dengeleyim derken e, kalp tabii. ilacının bir e, etkisi kalıyor mu? Ya da başka bir Yani birbirlerine etkileşime girebiliyorlar. Ee, şimdi işte tansiyon ilacı, kalp ilacı, işte şeker ilacı, e, tabii yani işte romatizma ilaçları, başka hastalıkla dokunan ilaçlar, e, böyle kansurlandırıcılar, tabii hepsi birbirinin etkileşime girebiliyorlar. Ama burada e, tabii yani ne kadar az ilaç kullanırsak o kadar iyi. Bak yine iş şeye geliyor, obezliğe geliyor. Yani 50-60 yaşına gelmiş bir kişi eğer obez değilse, yani göbek çevresinde hı hı. şey yoksa, e, işte bu hastanın şeker çıkma ihtimali çok düşük, kolesterol çıkma ihtimali çok düşük, e, tansiyonu çıkma ihtimali çok düşük. Ve böyle ve bu hastalıkta işte düzenli spor yapıyor. Obezite olmuyorsa zaten ilaç de, kullanımı da olmayacak. Diyoruz. Yani şu anda zaten mesela 50-60 yaşına gelmiş kişilerin ilaç çoğuna bakın. Muhakkak kilo problemi vardır. Muhakkak tansiyon problemi vardır. Muhakkak şeker problemi vardır. Ve bunların hepsinin de altta yatan sebep yine obezitedir. Yani obezite olduğu zaman, kilo olduğu zaman... İşte karaciğerde yağlanma olduğu zaman tansiyon, şeker kaçınılmaz ve hasta da mecbur ilaç kullanıyor. Aslında yani diyelim ki işte obezite oldun, sonra şeker hastası oldun, tansiyon hastası oldun, ilaç kullanıyor başladın. Aslında bu kişiler kiloyu verebilirlerse, yani o karaciğeri tamamen normal hale getirebilirlerse, göbekteki tam o yağlanmayı falan tam yok edebilirlerse aslında bu ilaçlara da kalmayacak. Çok çok büyük bir kısmı kesiliyor ya da çok aza indiriliyor. Hatta büyük ihtimalle de çoğu kesiliyor. Ee, yani burada aslında biz yani obeziteye bağlı olarak aldığımız kilolardan dolayı çok fazla ilaç kullanıyoruz. Tansiyon, şekeri ilaçlarını kullanıyoruz. Bu tansiyon, şekeri ilaçlarının hepsine göre, hepsine kendine göre yan etkileri var. İşte böbreklere zarar veriyor, işte beyne zarar veriyor. Yani her yere zarar verebiliyorlar. Bunları ama kullanmazsak bu sefer şekerin ve tansiyonun... Psikolojik olarak alınca rahatlayacağımızı sanıyoruz ama her şeyi öyle ihmal ederek onun ilacı, başka yani bir hastalığın ilacı derken kendimizi aslında günlük hayatta engellemiş oluyoruz. aslında oluyor. sağlıklı bir insan normalde çok ilaç kullanmasına gerek yok. Yani işte şekerin yoksa, tansiyonun yoksa, damar tıkanıklığın yoksa ki bunların hepsi de dediğim gibi işte bu sigara ve o beslenen ilişkili. Yani bunlar aslında yok ise uzun ilacı ilaca da gerek yok. Yani e, bazen böyle çok görürsüz. Bazen böyle bizim işte e, sivas tarafından da falan hani çok gelir böyle 70, 80 yaşına gelmiş böyle zayıf şey sirin gibi amcalara falan olur. Daha hayatında hiç doktora gitmemiş mesela. Gitmez çünkü niye gitsin? Çünkü bu da zayıflık son derece önemli. Çünkü orada iyi besleniyor. E, kilosu yok. E, şekeri yok, tansiyonu yok. Bize sıkarsın mı zaten on numara. Bu Türkçüler 80, 90, 100 yaşına kadar çok sağlıklı bir şekilde yaşadıklarını görüyoruz. Ama obezde varsa yani her yönden sıkıntılı. Buradan izleyenlerimiz yani kesinlikle, yani güzel burada kesinlikle yani burada özellikle hocam. kadınlarımıza söylüyorum yani e, özellikle belli bir yaştan genç yaşlarda obezde çok toler edilebiliyor. İşte ama belli bir yaştan sonra bu özellikle şeker tansiyonun dışında eklem, iskelet problemi çok. çok çıkıyor. Ne kadar Türk toplumu olsak da Ateha'lı gibi bir toplum olsak da eşlerine e, hamuru, tuzu, şekeri yedirmemeleri gerekiyor. Hem Her ne yapmasınlar kadar evde bir, hem de yedirmesinler. Evde bir çatışma çıksa da hem eşlerine hem de çocuklarına yani, sağlıklı ürünler yani e, yedirmemeleri gerektiriyor. Yani bunun kavgası da çok oluyordur. Ben de hastalarımla hep bu kavgayı yapıyorum aslında. Her seferinde anlatıyorum ama bazen işte yani kişinin kendi elinde diyelim sağlığı evet, evet, ee, ne öyle. doktor ne de başka bir insan kesinlikle ki, kişinin sağlığına müdahale edemez aynı. bu da tek iş kişinin bireyi, bireysel olarak kendini düşünmesiyle alakalı diyelim hocam açıklamalarınız için çok teşekkür Müzel ediyorum ederim. farkındalık ayında hem organ nakline evet. hem de kalp sağlığına değinmiş olduk evet. ee, yani organ bağışı konusunda tekrar bir son şey söyleyeyim Buyurun. yani organ bağışı son derece önemli hayat kurtarıcı ee, bağışlamaktan çekinmeyin ee, öyle gereksiz korkular çünkü çok abartılı korkular var canlı canlı alınıyor işte ölmeden alınıyor gibi öyle değil ee, kesinlikle bunların belirli kuralları var ve çok ciddi takip ediliyor ve geliş güzel de yapılmıyor biliyorsunuz organ başları. bir organ bağışı sistemi var sağlık bakanlığının kontrolünde evet, tamamen oldu, evet. ee, ve herkese de bu izin verilmiyor her yerde yapılmıyor bu üniversite seneler büyük hastaneler de kontrollü bir şekilde yapıyor. Onun için çok korkmaya falan gerek yok. Organ bağışı, hayat kurtarır diyorum. Ee, organları bağlamakta en son Çok teşekkür görüşürüz. ediyorum hocam, ağzınıza sağlık diyorum. Evet sevgili Vision 58 TV izleyenleri, bu haftaki konumuz kalp ve damar cerrahisi Suzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cenal oldu. Çok da güzel açıklamalarda bulundu. Organ naklinden bahsetti, kalp rahatsızlıklarından bahsetti ve kalp krizine neden olacak iki önemli etkene altını çizdi, vurguladı özellikle bir sigara iki obezite dedi. Umarım sizler için faydalı bir yayın olmuştur. Bir şifa kapısı programının sonuna geldik. 258'de kalın iyi akşamlar. İyi akşamlar.